Doğru, doğru. Psikolojik dayanıklılığı arttırmanın yolları var mı? Elbette var. Bunun yani benim için... buna psikolojim yetmiyor. Artık psikolojim bozuldu. Ben bunu kaldıramıyorum dediğimiz bu arıza noktasının oluştuğu yerde bu dayanıklılığı arttırmanın bir yolu var mı? Ya da yolları var mı? Artma, e, psikolojik dayanıklılığı arttırmanın birçok yolu var. Bunlardan en önemlisi kendimizle e, ve sevdiklerimizle, ailemizle bile Ölçülü fedakarlık yapmamız gerekiyor Yani kendimizi ihmal etmememiz gerekiyor Yani kendimizi vakfedip Sadece çocuklarımıza Sadece akrabalarımıza Sadece arkadaşlarımız için yaşadığımızda O zaman bir gün dönüp bakıyoruz ki Biz de bir insanız Biz de bir vatan evladıyız Bizim de beslenmemiz düzenli olmalı Eğitimimiz düzenli olmalı Kişisel bakımımız düzenli olmalı O yüzden ikincisi de Eee Arkadaşlar arası iletişim, uyum ve sır konusuna bugün değindiğimiz için sıcağı sıcağına söyleyeyim. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Üçüncüsü düzenli beslenme. Dördüncüsü tüm psikiyatri kliniklerinde ilk sorulan sorulardan biri düzenli uykudur. Düzenli uykuya devam etmek gerekiyor. Beşincisi de iş ve özel yaşamı ve çekirdek ve giriş aile ayarlarını ve koordinatlarını çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Beşincisi de kendinizi ve sevdiklerinizi zaman zaman beyaz sayfa açarak bugünkü aklım olsaydı şunu yapmazdım veya sana yapmazdım diyen sevdiklerimizi affederek yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Altıncısı da akşamları uykuya yatarken Kesinlikle dertlerimiz ve sıkıntılarımızda yatağa girmememiz gerekiyor. Yarının güzel hayalleri ve planlarıyla belki bunu so şöyle soracaksınız. Hocam nasıl yarını planlayacağız? İşte yarın sabah güzel bir e, uyanışla kalkıyorum, güzel bir duş alıyorum, ailemle güzel bir kahvaltı yapıyorum. Ee, i̇şte eğer izin günü ise şöyle dinleniyorum, böyle eğleniyorum, şuraya gidiyorum. İşte bugün benim yaptığım gibi saat 5.15'te günün olayı programına şöyle canlı kanlı katılıyorum, çukumlara <gülüyor> dalıyorum gibi... Önceden yaptığınız imajinasyonları beyin o 7 saat boyunca hazırlar. Ama ben dertlerimi yanıma alsaydım yılan çıyan gibi oramı buramı mıncıklayacaklardı. Belki gece 3'te beni yataklara bir atacaklardı. <gülüyor> Ve ben uyuyamıyor olacaktım. Hocam Uyanıncada bu gece uykusuzluk buyurun buna, bu, buna bu, değinelim. Bu beyin. gece uykusuzluk olayına geleceğim. Değineceğiz. Çünkü önemli bir konu. Ben de çok yaşıyorum bunu. Ee, çok kısa uykular yapıyorum. Ya da çok uzun uyuduğumu zannediyorum ama o süreç içinde beyin uyumuyor. Çok sıkıntılı evet, bir buna, iş. Buna değinelim evet, mutlaka. Bazen e, diyorum ki çıldırmak üzere miyim acaba?